Bugün 10 Haziran 2022 Cuma, Venüs günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen Ay, sosyal ve değişken enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde Ay, ikizler burcundaki Güneş'te üçgen görünüm yapacak. Güne dengeli ve uyumlu enerjilerle başlayabiliriz. Keyif aldığımız konulara, hobilere ve sosyal ilişkilere zaman ayırmak için de günü değerlendirebiliriz. Sosyal etkinlikler ve özellikle arkadaşlarımız da günlük planlarımızda belirleyici olabilir. Öğle saatlerinde Terazi burcundaki Ay, Kova burcundaki Satürn'e üçgen açı yapacak. Sorumluluklarımıza yönelik hareket edebilir, daha disiplinli hissedebiliriz. Ortak amaç ve idealleri paylaştığımız kişilerle de keyifli organizasyonlar yapabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde arkadaş grupları ve ortak amaçlı ekip çalışmaları günlük planlarımızda da belirleyici olabilir. Kendimizden çok çevremizdeki kişilerin durumlarına da odaklanabiliriz. Terazi burcundaki Ay, akşam 20.36'da Oğlak burcundaki Plüton'la dik açı yapacak ve boşluğa girecek. Ay boşluktayken önemli iş ve görüşmeler yerine akşam saatlerini sakin ve dinlenerek geçirmekte fayda var bu saatlerde duygusal baskılar da hissedebiliriz ay gece 23:41'de de akrep burcuna geçecek değişen enerjilerle birlikte duygularımız da derinleşirken hırs ve arzularımız güçlenebilir Siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürpriz lerimizden haberdar olun